Merhabalar. Bu videoda Winch için package'dan bahsedeceğim. Winch paket oluşturma. Yani dosyaları dışarıya alma aslında. Eee ee, siz sisteme dosya yüklediğinizde onu bir sunucuya aktarıyor ve orada şifreliyor. Aslında tamamen güvenli bir ortamda tutuyor. Ve eğer yetkiniz yoksa, örneğin ben bir product'ın altına geldim. Buradan document'a geldim. İşte R&D'ye geldim. Burada bir doküman var mı Tabii bilmiyorum. Yok. CAD'e gelelim buradaki tasarım datalarını normal şartlarda istediğim gibi indiremiyorum ya krio olması lazım krio da açma yetkimin olması lazım o şekilde açacağım bu mesela şu şekilde üste çıktığında bir tıraş makinesi datası ben bunu komple dışarıya alamıyorum ya da herhangi bir kullanıcı data aslında güvenli bir ortamda yetkim varsa alabilirim ya da paket oluşturma yetkim varsa hiç kreya olmadan da ben bu datayı dışarıya alabilirim şimdi bunu nasıl yaptığımızdan bahsedeyim önce datayı buluyorum yani bilgiye browse ulaştım daha sonra bunun üst montajlarına çıktım daha sonra bunun bilgi sayfasına gidiyorum ee, actions'tan add to add to package'a geliyorum add to package dediğimde bana yeni bir paket ismi soruyor hangi paketi oluşturacaksın diyorum ki test package ya da genelde şey teknik veri paketi diyorsunuz ya teknik veri paketi teknital data package daha sonra next dedim finish dedim bir paket oluşturdu buraya ve altında şu an alt shell asm dosyasını attı ama bu otomatik olarak alt parçalarını da toplayacak bu toplamayı şuradan preview Collection'da görebilirsiniz emin olmak için bu şu anda paketin içinde tüm keredatılarını bu şekilde topluyor ok dedim Oluştur dedim Şu anda bir paket oluştu Bunlar da görebilirim? Bu genel sayfanın bir fonksiyonu Home sayfama gittiğimde Package'lar var Eğer bu Package burada yoksa Customize'dan Package'i getirebilirsiniz ee, Package geldi Şimdi Package'da Oluşturduğum paketi görüyorum Bu pakete tıkladığımda Ben bunu dışarıya almak için Birkaç işlem daha yapmam gerekiyor Paketin içeriğini burada görüyorum paketin içine yeni objeler ekleyebilirim objeler çıkarabilirim ama en son emin olduğumda bunu bir deliberi olarak dışarıya alabilirim bunu yapmak için paketin contenti tamamlandığında her şeyi içerisinde doğru dataları topladığıma emin olduktan sonra actions'tan önce bunu kilitliyorum yapmam gereken adımlar bu şekilde paketi oluşturdum daha sonra paketi bulup geldim ve actions'tan paketi kilitledim okey diyorum kilitlendi yanına şöyle bir kilit gelecek daha sonra tekrar actions'tan new delivery diyorum. Ee, rastgele bir numara verecek. Next Alıcı ee, Sistemden bir alıcı seçebilirim. Dışarıdan bir alıcı oluşturabilirim. Sistemden seçeyim. Search diyeyim. Tüm kullanıcıları arayacak. Alıcı diyelim. Ee, Cevahir Yıldırım olsun. Ee, mail adresi otomatik geldi sistemden seçtiğim için. Next dedim de benim finish diyerek bu deli veri oluşturuyorum bu deli veri otomatik olarak paketin altındaki deli veri iz'e geliyor daha sonra ben bu e, deli verin içine girdiğimde de bunun attachment'ına birazdan bu zip dosyası gelecek ya da şöyle recent Luxys'ten son gittiğim dokümanlardan pakete geldiğimde e, bu deli veri iz'de e, az sonra şurada bir zip ikonu göreceğim bu şu anda oluşturuyor 70 tane data olduğu için onu zip'liyor. Bu oluştuktan sonra eee buradan zip dosyasını tıklayarak zip içerisinde asme, prt dosyalarını indirebiliyor olacak.